Merhabalar arkadaşlar ben Kenan. Bugün karşınızda farklı bir video konseptiyle bulunmaktayım. Bursa'ya Taylan abinin düzenlediği gençlik buluşmasına gidiyorum ve bunu sizler için ve Bursa'ya buluşmaya katılamayanlar için vloglaştırmak istedim. Bu hafta size yolsuzluk anlatmayacağım, siyaset de anlatmayacağım. Bu hafta güzelce bir vlog yapacağız. Sonrasında farklı programlarım olacak onların da vloglarını yapacağım. Şu an ee, oksijendeyiz. Yanlış söylemediysem, yanlış hatırlamıyorsam. Altınova oksijendeyiz. Bursa'ya doğru yol alıyoruz. Bursa'da gençlerle buluşacağız. Gençlerin sorularını falan konuşacağız. Biliyorsunuz zaten bir sürü sorunumuz var. Onları konuşup onlara çözümler aramaya çalışacağız. Daha önce hiç vlog çekmedim. O yüzden yani kötü bir vlog olabilir. Onun için kusura bakmayın. Ve daha fazla vlog gelsin isterseniz Bunları da yorumlarda belirtebilirsiniz Şimdilik ben yola çıkayım Size yoldan bir şeyler göstereyim Hoşçakalın <gülüyor> Arkadaşlar ben vlog çekmeyi unuttum. Daha doğrusu unutmadım. Birkaç kısmı çekmeyi unuttum. Ee, o yüzden size şimdi anlatacağım. Ee, Eker Holding yönetim kurulu üyesinden Ece Eker'le tanıştım. Güzel sohbetimiz oldu ve Cem Yılmaz'la tanıştım. Onunla da güzel bir sohbetimiz oldu. O anları vloglaştıramadım ama zaten vloglaştırmak hoş olmazdı. Ne de olsa bir sohbet halindeyken pardon sizi çekeceğim videoyu diyeyim. Video atmak kötü olurdu. Şimdi gençlerle buluşma noktamız olan Hüda Parkı'na doğru ilerliyoruz. Orada buluşacağız ve oradan zaten açarım vlog unutmamak açmayı. Şimdi parka gidelim. Ondan sonra kamerayı başlatırım tekrardan. Evet şu an Hüda Parkı'na gelmiş bulunmaktayız. Şurada size manzarayı göstermek isterim. Çok güzel böyle dağlık bir alan. Hatta şöyle göstereyim. Gördüğünüz üzere dağlık böyle yeşil. Şurada göl benzeri bir şey var. Gerçekten böyle Yeşillikler insanın içini açıyor. Şimdi gençlerle buluşma noktasına gideceğiz. Büyük bir fark o yüzden tam olarak nerede buluşacağız bilemiyorum. Gittiğimde tekrar açarım. Evet şimdi Taylan abiyle buluştuk, parktayız. Öncelikle zaten teşekkür etmek istiyorum. Böyle güzel bir etkinlik oluşturduğum için. Şimdi etraf biraz daha kalabalıklaşsın. Ben bir sürü görüntü falan çekeceğim. arkamda da gördüğünüz gibi daha yeni buluştuk ve şimdiden birçok genç arkadaşımız bizlere katıldı ki ileride de bizi beklenenler var Tabi bu buluşmalar çok önemli oluyor. Ben de elimden geldiğince katılmaya çalışıyorum. Bildiğiniz üzere en son Üsküdar'dakine katılmıştım. Ve orada miting bile yapmıştım. Youtube'a da koymuştum. İzlemediyseniz şuradan ya da şuradan çıkan karttan kesinlikle izleyin. Çünkü gençlerin böyle toplanması sorunlarını dile getirmesi çok çok önemli. Burada da bir sürü genç arkadaşımız var. Eminim ki hepsinin bir sürü sorunu vardı. Yani olmayan genç yok zaten. Ve onlar da burada gelecekler. Sorunlarını anlatacaklar. Sorunlarına çözümler arayacağız. O yüzden bu buluşmalar çok çok önemli oluyor. Bu konuda da emeği geçen Taylan abi'ye tekrardan da teşekkür etmiş olayım ve süper yani ortam bir kere süper manzarayı zaten demin göstermiştim o da süper harika Geldik. Gördüğünüz gibi alabildiğince burada genç insan dolayı sorunlarımızı falan konuşacağız. Hatta burada benim takipçim de var, States. Kendisi yayınlarımda bana çok yardım etti yayınlarımı daha iyi yapabilmem için. Birkaç haftadır yayın açmıyorum ama onun da sözünü buradan vermiş olayım yakında açacağım. Gördüğünüz gibi burası bayağı bir insan göremiyorum artık. Gölgeleri yani süper tabii böyle insanların toplanıp arkadaşlık falan kurması harika şeyler. Şilerle. Bunlardan da size videolar çekeceğim. <gülüyor> Valla arkadaşlar ortamın süperliğini görüyorsunuz zaten. Hani vlog çekmeye pek zamanım olmuyor. Çünkü öyle güzel öyle samimi bir ortam var ki. Hem insanlar arkadaş olabiliyor burada. Hem çok güzel sohbetler dönüyor. Demin birkaç arkadaşla konuştum. Yani geleceğe dair süper ötesi fikirleri vardı. Harika bir ortam. Kesinlikle bir daha olursa ki olacak. Sizin şehrinizde olursa kesinlikle katılmayı unutmayın. Buradan da bayağı bir katılan var benim takipçilerimden. Sohbet ettik beraber. Gayet hoştu. Öyle yani. Süper gidiyor şu an. Ben de elimden geldiğince gelemeyenler için şu an vlogumu devam ettirmeye çalışıyorum. <gülüyor> Şöyle gördüğünüz üzere Taylan abi sohbetini ede ede ed, yürümekte. <gülüyor> Evet şimdi harika bir lokasyonda buluştuk. Gördüğünüz gibi çay çimen cidden İstanbul'da göremediğimiz, özlediğimiz yeşillikler bunlar. Taylan abi de hemen burada. Taylan abi'yi ziyarete gelen gençler hemen burada. Sohbet muhabbet edeceğiz. Taylan abi bu sorunlara çözümleri anlatacak. Gençler çözülmesini istedikleri sorunları anlatacak. Zaten ülkemizde bir sürü sorun var. Şu günlerde en popülerde de bildiğiniz, en gündemde olanı da bildiğiniz üzere yurt eksikliği. Devletimiz Suriyelilere 40 milyar dolar harcıyor. Gerekirse bir 40 daha harcayacağız diyor. Fakat maalesef yurt konusunda sıkıntıdayız. Onları konuşacağız, çözüm arayacağız. Zaten biz iktidar olduğumuz takdirde bütün problemler çözülecek. Buna karşı eminliğimizde tam. Evet İsa teşekkür ediyorum. Aldı elinden. Ortam bir kere mükemmel. Başka şehirlerde olursa kesinlikle katılmayı unutmayın. Gelsen de benim targetim state. Bütün yayınlarına katılır. Yani ne, ne düşünüyorsun? Hani bu, bunu hiçbir siyasetçi yapmıyor maalesef. Hani insan içine çıkmıyorlar. Bakın harbuki milletvekili nedir? Milletin vekilidir. Fakat Taylan abi vekil olmadığı halde her daim e, gençlerle bir arada çünkü onları temsil ediyor. Ne düşünüyorsun sen? Tamamen oyalamayacaklarını düşündükleri için yapmıyorlar bence. Tabii onlar öyle. onlar. Onların, hani Onları neden yapmadığını biliyoruz. Saraylarından çıkmak onlara çok maliyetli geliyor. Peki Taylan abi hakkında ne düşünüyorsun? Gençlerin sesini duyan, gençlerin sesini gen duyan ve böldüm ve duyuran bir insan. Duyurması çok önemli çünkü yani yurt mevzusunu tamamen Taylan abi duyurdu diyebilirim. Sonrasında protestoya dönüştü, süper oldu. Harika bir ortam Taylan abi de orada. Şimdi bir sohbeti dinleyeceğiz. Bir dahakine kesin gelme unutmayın. Bunu birçok kez söyledim. Tamam. Super ortam. Gençler direkt hilal taktiği yaptı böyle daha iyi sesini duyabilmemiz açısından. Harika. İsa abi ben de seni çekeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> ne demek istersin? Merhaba ben İsa. Ne demek istiyorum? Burada güzel bir gün geçiriyoruz. Güzel yürüyüşümüzü yaptık. Şimdi de e, toplanıp soru cevap yapacağız. Simit yiyeceğiz. Süper. İlerikilerini de sizleri de bekliyoruz. Kesinlikle. Gelmeyi unutmayın. Geldiğiniz zaman da beni bulun. Geldiğiniz zaman hem İsa abiye bulabilirsiniz hem de beni bulabilirsiniz. Nereden hemen? Evet şimdi çay, şeker, kek falan dağıtılıyor tabi Erdoğan'ın dağıttığı gibi değil böyle insanların kafasına fırlatmıyoruz <gülüyor> şu an dediğim soru cevap başlamış bulunmakta şu kamerayı şöyle tutayım biraz da sessiz konuşayım soru cevabı bölmeyeyim arkadaşlar burada dertlerini anlatıyorlar tabi en büyük dertlerden bir tanesi vergi yani her şeyde inanılmaz vergi var tam masalar nefes almamıza da vergi getirecekler Taylan abi de o konularda konuşuyor. Şu an çok güzel bir flash etkinliği yapılıyor. Sen <gülüyor> üzere. Şurada da drone var çekiyor. Kaç kişi biliyor kaldırsın? İsim alın. Bir, başka. İki, üç. On da bir de onu biliyorsunuz. Üç.